Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Birinci dönem ikinci yazılı hazırlık soruları serimizle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Umarım birinci yazılıların iyi geçmiştir ki yorumlardan da anlaşıldığı üzere gayet e, faydasını görmüşsünüz bu hazırlık sorularının sevgili arkadaşlarım. Biz de Metin yayınlarıyla beraber, Gökhan Metin hocamla beraber e, ortak bir e, çalışma yapıp ee, sevgili arkadaşlarım sizler için bu hazırlık sorularını paylaşıyoruz. Tabi ücretsiz bir şekilde arkadaşlarım PDF'leri indirebilirsin. Önce boş halini indirebilirsin. Sonra dolu halini indirebilirsin. <gülüyor> Veya e, bu boş hallerini önce kendin çözebilirsin. Çözdükten sonra ister PDF çözümlerinden kontrol et cevaplarını. İstersen gel benimle beraber e, çözemediğin soruları kontrol et. Ya da istersen çıktısını al. Önüne koy pdf'i ve benle beraber bu hazırlık sorularını çöz. Karar senin yani en mantıklı kararı sen vereceksindir kendin hakkında. Bu hep böyledir. Ve sevgili arkadaşlarım video çözümler bizde dedik. Kare kodu biraz hem hocalarımız için hem de böyle instagramdan whatsapp gruplarından telegram gruplarından falan da bu pdf'lere ulaşanlar oluyor. Kare kodu o yüzden koyduk. Metin Yayınları ve SML Hoca yani Bendeniz İşbirliği ile sevgili arkadaşlarım sizlere güzel bir yazılı hazırlık çalışması yaptık. 12. sınıflar için olan yazılı hazırlık çalışmasında gördüğünüz üzere toplam 37 tane sevgili arkadaşlarım soru var. ve Bu soruların her birini şimdi sizle beraber çözeceğiz. Hazırsanız geçelim dersimize. Evet ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlarım logaritma 2m logaritma 3t ve logaritma 5n olduğuna göre logaritma 6 bölü 5 ifadesinin m ve t türünden eşiti soruluyor bizlere Şimdi bakın burada şöyle diyeceğiz arkadaşlar logaritma 6 bölü 5 dediğimiz ifade Aslına bakarsanız logaritma 6 eksi logaritma 5'in ta kendisidir Çünkü işleri bölündüyse kendileri çıkarılmıştır Pekala logaritma 6'yı da şu şekilde yazacağım. Logaritma 2 artı logaritma 3 yazarsam bu logaritma 6'ya eşit olacaktır. Eksi bir de logaritma 5 diyoruz arkadaşlarım. ki Böylelikle artık şunu görebilmemiz gerekiyor. Logaritma 2 yukarıda verilmişti m. Logaritma 3 t idi ve logaritma 5 de n idi arkadaşlar. Yani m artı t eksine benim cevabım olacaktı diyebilirim. Geçtim 2. Logaritma 2 p ve logaritma 3 q olduğuna göre logaritma 0.12 ifadesinin p ve q cinsinden eşiti sorulmuş. Bakın bu aslına bakarsanız logaritma 0.12 demek 12 bölü 100 demek. Ve içeride bakın 12 100'e bölünmüş. Demek ki aslında dışarıda şu yapılacak. Logaritma 12 eksi logaritma 100 yapılacak arkadaşlarım. Şimdi logaritma 12'yi ben... Logaritma 2 artı logaritma 2 ne yaptı? Logaritma 4 yaptı. Logaritma 12 için bir de logaritma 3 eklemem lazım. Şu an logaritma 12'yi bulduk. Eksi. Logaritma 100 biliyorsunuz ki 2'ydi arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 2 diyorum. Daha sonrasında logaritma 2'nin P olduğu. Logaritma 3'ün de Q olduğunu biliyoruz. Yani bakın burası P'ymiş. Burası P'ymiş. Burası Q ve şunlar toplanıyor. Bir de 2 çıkarılıyor. Böylelikle artık cevabımızı söyleyebiliriz. 2P artı Q eksi 2 bizim cevabımız olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Birden farklı a, b ve C pozitif gerçel sayıları için A çarpı B çarpı C bakın bize 1 olarak verilmiş. Buna göre logaritma A tabanında BC artı logaritma B tabanında AC artı logaritma C tabanında AB ifadesinin değeri soruluyor bize. Şimdi arkadaşlarım bakın iyi dinliyorsunuz. B çarpı C'yi ben A'yı karşıya atarak 1 bölü A olarak bulurum. Daha sonrasında a çarpı c'yi 1 bölü b olarak ve son olarak a çarpı b'yi de 1 bölü c olarak elde edebilirim. Ki 1 bölü a demek aslında a üzeri eksi 1'dir. 1 bölü b demek b üzeri eksi 1 ve 1 bölü c demek de c üzeri eksi 1'dir. Artık b çarpı c'nin buna a çarpı c'nin buna ve a çarpı b'nin buna eşit olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlar yerlerine yazacağım. Logaritma tabanında b kere c ne demekti a üzeri eksi 1 demekti. Artı logaritma B tabanında A kere C bakın B üzeri eksi 1. Ve son olarak logaritma C tabanında A kere B neymiş arkadaşlarım? C üzeri eksi 1'miş. Bakın şu kısım eksi 1'dir. Burası da eksi 1'dir. Ve burası da eksi 1'e eşittir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Demek ki cevabımız da eksi 3 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Evet devam ediyorum. Dördüncü sorum sağ üst tarafta. N bir doğal sayı olmak üzere. TAN dediğimiz ifade logaritma a tabanında n değerinin tam kısmı olarak tanımlanıyor arkadaşlarım. Yani örnek veriyorum. Eğer ki elimizde logaritma 2 tabanında 3 varsa ki bu aslında T AN demiş ya. 2 3'tür arkadaşlarım. T 2 3 logaritma 2 tabanında 3'ün tam kısmı. Şimdi logaritma 2 tabanında 3 biliyorsunuz ki logaritma 2 tabanında 2 ile logaritma 2 tabanında 4 arasında bir sayıdır. Yani 1 ile 2 aralığında bir sayı olduğu için aslında bu sayı bir küsurat bir sayıdır. Ve bunun tam kısmı kaçtır arkadaşlar? 1. Demek ki T2'ye 3 kaça eşitmiş? 1'e diyoruz. Bakın bu buna eşit değil. T2'ye 3 1'e eşit. Bize ne demiş? Bu değerin tam kısmı olarak tanımlanmış. Şimdi o halde sorumuza geri dönecek olursak. 1'den 100'e kadar T5K'ları topla demiş. Şimdi bu T5K ne demek arkadaşlarım? Logaritma 5 tabanında K'lar demek. O halde ben burada... Logaritma 5 tabanında Öncelikle 1'i yerine yazıyorum Sonra logaritma 5 tabanında 2 Logaritma 5 tabanında 3 Nokta nokta nokta Logaritma 5 beş tabanında 5'i yazacağım arkadaşlar Logaritma 5 tabanında 6 Logaritma 5 tabanında Ya da şöyle diyelim artık Şurayı uzatalım nokta nokta nokta diyelim arasına Çünkü 100'e kadar yazamayız Logaritma 5 tabanında 24 Logaritma 5 tabanında 25 daha sonrasında logaritma 5 tabanında hatta bunu da şuraya yazalım ki düzenli olsun. Logaritma 5 tabanında 26 nokta nokta nokta logaritma 5 tabanında 99 diyorum. Logaritma 5 tabanında 100 diyorum. Şimdi burada bitiyor normalde ama ben size şöyle göstermek istiyorum. Logaritma 5 tabanında 124 ve logaritma 5 tabanında 125'i de yazmak istiyorum. İşimiz olmamasına rağmen. Bir şeyleri daha iyi anlayabilmemiz şart sonuçta. Şimdi logaritma 5 tabanında 1 zaten 0'ın ta kendisidir. Logaritma 5 tabanında 5 de 1'dir. Şimdi 0'dan 1'e kadar ilk defa burada 1 olmuş arkadaşlar. Demek ki bunların hepsi 0 küsurat sayılar. 0 e küsurat sayılar olduğu için tam kısımları da 0'dır. Yani diyor ki bunları topla. 1'den 100'e kadar yazdın topla bari bunları diyor. E bunların hepsi 0 zaten. Şimdi logaritma 5 tabanında 5 ilk defa 1 oluyor. Logaritma 5 tabanında 6'da bir küsür bir ifade olduğu için 1'e eşittir. Bakın ta ki nereye kadar? Logaritma 5 tabanında 25'in siz 2 olduğunu biliyorsunuz. Demek ki bu kısma kadar bunların hepsi bir küsür sayılar olduğu için bunların hepsi 1'e eşit olacak arkadaşlarım. İlk defa logaritma 5 tabanında 25 2 oldu demiştik. O halde bu da 2'dir çünkü tam kısmı 2. Nereye kadar? Bakın logaritma 5 tabanında 125 3'tür. Demek ki aslında logaritma 5 tabanında 124'e kadar bunların hepsi 2 küsür sayılar olduğu için 2'ye eşit olacak. Yani logaritma 5 tabanında 100 ve logaritma 5 tabanında 99'da 2 oluyor. Şu tarafta işimiz olmadığını söylemiştim. O yüzden burayı siliyorum. Bir, e, burayı görün diye yazdım arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 125'in 3 olduğunu. Ve buraya kadar yani logaritma 5 tabanında 25'ten başlayıp da logaritma 5 tabanında 125'e kadar olan tüm sayıların tam kısımların 2 olduğunu görün diye ben buraya kadar yazdım. Aslında hiçbir işimiz yok. Dolayısıyla sildim. Ve sevgili arkadaşlarım artık diyoruz ki bunları toplama zamanı. Peki yani zaten ilk 4'ünün toplamı 0 olacak. Şimdi logaritma 5 tabanında 5'ten, logaritma 5 tabanında 24'e kadar kaç tane terim var? 5'ten 24'e kaç tane sayı varsa o kadar tabii ki. 24'ten 5 çıkarın 19, 1 ekleyin 20. 20 tane terim var. Ve o 20 tane terimin her biri 1'e eşit. Artı, logaritma 5 tabanında 25'ten, logaritma 5 tabanında 100'e kadar kaç tane terim var? Yani 25'ten 100'e kadar arkadaşlarım bu kısımda da İlk defa 25'ten başladığımız için. 100'den 25'i çıkarıyorsunuz. 75. 1 ekliyorsunuz. 76. 76 tane de ikimiz var arkadaşlar. 20 kere 1 20'dir. 76 kere 2 de 152'dir. İkisini toplarsanız 172 bize cevabı verecektir. Doğru cevabımız 172'ymiş sevgili gençler. Ve devam. Beşinci soru. Bir dizi sorusu arkadaşlarım. Bir AN dizisinde her N sayma sayısı için. AN artı 1 eşittir. AN artı 2 olarak verilmiş arkadaşlar. Ve A2'nin de eksi 5'e eşit olduğu söylenmiş. Bakın bunlar aslında indirgemeli dizilerdir. Bu tarz ifadelerde, bu tarz sorularda A artı 1 ile A bir tek tarafta buluşturacaksın. Şimdi burada A hop fırlatalım. Nereye? A n artı 1'in yanına. A artı 1'den A çıkardıkta geliyormuş 2. Kim ben ne gördüm yerine yazarsam yazayım. Bunun sonucu 2 çıkacakmış. Bundan bu anlaşılıyor. Peki hala o zaman A5'i istiyor ya. A2'yi de kullanacak biçimde. En gördüğüm yere 2 yazarsam bakın burası A3 olur. Burası A2 olur eşittir 2. Daha sonrasında en gördüğüm yere 3 yazdım. A4-A3 eşittir yine 2 oldu. A5-A4 eşittir yine 2 oldu. Şimdi bunları taraf tarafa toplayacak olursanız arkadaşlar. Bakınız A3'ler A4'ler gidiyor. Geriye sadece A5-A2 kalıyor. 2-2-2 daha kaç yapar 6 yapar. Şuradaki 2'yi toplamıyorsunuz. Sadece şunlar. Pekala, yani A2 kaçtı? A2 eksi 5'ti. Yani A5 eksi eksi 5 eşittir 6'ymış. Bakın eksi eksi 5 artı 5 yapar. Artı 5'i karşı yatarsanız A5 ortaya çıkar. A5 kaçmış arkadaşlar? 1. Bizden ne istenmişti A5? O halde cevabımız da 1 olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum 6. sorumla. Genel terimi 5 eksi n bölü 2n eksi 3 olan dizinin pozitif terimlerinin toplamı sorulmuş. Bakın aslına bakarsanız bir dizi sorusundan ziyade bir eşitsizlik sorusudur. O yüzden dikkatli dinliyorsunuz. Üst tarafın kökünü buluyorsunuz 5 0'a eşit derken. Alt tarafın kökünü buluyorsunuz arkadaşlarım 3 bölü 2. O halde 3 bölü 2 ve 5 için bir tablo oluşturacağız. Sayı doğrusunda küçükten büyüğe doğru sıraladın. Daha sonrasında tablonun bacaklarını çizdiniz arkadaşlarım. Bunları yaptıktan sonra e, pozitif istediği için bunları pozitif istediği için ne diyoruz? Büyüktür sıfır diyoruz artık. Pekala eşitlik olmadığı için içleri boş ve ne ile başlayacağım n'nin katssayısı eksi ve n'nin katsayısı artı eksi bölü artıından eksiyle başlayacağım eksi artı ve eksi diyorum benden nereye istemişti sıfırdan büyük olan yerleri yani şu kısmını istemiş arkadaşlar Pekala bu kısımda hangi terimler var 3/ bölü 2'den 5'e kadar hocam 3/2 bir buçuk demektir o zaman 2 var 3 var Bir de 4 var başka tam sayı yok zaten ki neden 2, 3, 4'ü aldık? Mesela 2,5 falan olamaz mıydı? Olamazdı çünkü bizim bu ne dediğimiz sayılar Dizilerin tanımından biliyorsun ki ne dediğimiz sayılar Pozitif tam sayılar olmak zorunda Bundan kaynaklı biz 2, 3'ü 4'ü kabul ettik Pekala Ama bize demiş ki bu 2, 3, 4'ün toplamı sorulmamış Bak buraya dikkat yazılı da buraya lak diye düşme Tamam 2, 3, 4'ün toplamı sorulmamış Ne soruluyor? İşte bu terimlerin toplamı soruluyor Yani aslına bakarsanız A2 artı A3 artı A4 soruluyor Pekala Şimdi ben dizimin genel teriminin şurası olduğunu biliyorum. Şu olduğunu biliyorum. O halde ben burada A2'yi bulmak için önce neye gördüm yere 2 yazacağım. Bakın A2 ne gelir? 5'ten 2'yi çıkardınız 3. 2 kere 2 4. 3 çıkardınız 1. 3 bölü 1'den 3 geldi arkadaşlar. Artı. A3'e bakıyoruz. 5'ten 3'ü çıkardınız 2. 2 kere 3 6. 3 çıkardınız 3. 2 bölü 3 geldi arkadaşlar. Artı. A4'e bakıyorum. 5'ten 4 çıktı 1. 2 kere 4 8. 3 çıktı 5. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlarım? Burası da 1 bölü 5'miş diyoruz. Evet. Terimlerin toplamı bu. Artık geri kalanı işlem. Burayı 15 ile burayı 5 le burayı da 3 ile genişleteceğiz. Ve böylelikle 15 artı 10 artı 3 bölü 15 bizim cevabımızdır diyeceğiz. Burası da 28 bölü 15 gelecek arkadaşlarım. Doğru cevabımız pardon özür dilerim. Gelmez. Şu kısmı yanlış yaptı hocanız. Neresi? Şurası. Hemen 3 kere 15, 45 yapar arkadaşlar. 45, 10 daha 55, 58 bölü 15 bizim cevabımız olacaktı diyebiliriz. Evet, devam edelim 7. soruyla. İlk terimi 6 ve ortak farkı 4 olan AİN aritmetik dizisinin genel terimi nedir diye sorulmuş. Şimdi bakın bunlarda çok basit bir yöntem var. Size hemen anlatayım. Ortak farkımız kaçmış arkadaşlar? R, 4'müş. İlk terimimiz kaç? 6. Şimdi hemen genel terimi yazabilirsin. Bak 2 saniyede almayacak. R'yi getirip şuraya yazıyorsun. 4'en diyorsun. R 4'tü 4'en. n gördüğün yere 1 yaz bakayım. 4 ve 6 gelmesi gerekiyordu. Demek ki 2 daha eklememiz gerekiyor. İşte arkadaşlarım size bu aritmetik dizinin genel teriminin formülü. Tamam 4'en artı 2. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlarım. İki terimi ve R'yi biliyorsanız ki sadece iki terim değil. Farklı bir terimi bilseniz de olur. Hiç sıkıntı değil. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ray direkt burayı yazıp yanına ne yazıyorsunuz? Daha sonrasında size söylenen e, değeri burada sağlattırıyorsunuz. Bu kadar. Evet, böylelikle hazırlık çalışma sorularımızın yazılı hazırlık çalışma sorularımızın ilk sayfasını bitirdik. Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım. Senin de böyle yazılı kağıdın nizami ise düzgünse ve bu şekilde doluysa arkadaşlarım ilk sayfayı fulllediniz. Teşekkür ederiz. E, i̇lk sayfadan tam puan almayı başardınız. Ama daha durmayacağız. Daha devam. Biz yüzlük öğrencileriz. Değil mi? 8. AN bir aritmetik dizi olmak üzere. A3 ile A7'nin toplamı 12'ymiş. Bakın şunu sakın unutmayın. Aritmetik dizide birbirine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamları birbirine daima eşittir. Şimdi ben A3 ile A7'nin toplamının 12 olduğunu biliyorsam. A2 ile sevgili arkadaşlarım A8'in de toplamları yine 12'dir. Bakın bunların toplamı 12 ise bunların da toplamı 12'dir diyorum. O halde bakın burada ne var? A2 ile A8'in toplamı var işte bunların toplamı 12'ymiş bu cepte. Şimdi A3 ile A7'nin toplamı 12 idi ya bunların tam ortalarında ne var? A5 var. Şimdi A3 ile A7'nin toplamı 12 ise bu bize A3 artı A7 bize aslına bakarsanız A5'in 2 katını verecekti. Şimdi burası 12 ise A5 kaçtır? 6'dır. O halde A5 de 6'ymış. İşte bunların tamamının toplamı bize 18'i verir. Doğru cevabımız da 18 olur. Devam. 9. soru. Bir AN dizisinde her N pozitif tam sayısı için AN artı 1 eşittir. 2 üzeri N çarpı AN. Ve A2 3 olduğuna göre A8 değeri kaçtır? Bakın yine indirgemeli. Yazılı da mutlaka böyle bir soru çıkar arkadaşlar. Ya yukarıdaki gibi. Yani hemen göstereyim sizlere. Bakın ya şuradaki gibi. Belki biraz daha kompleksi. Ya da sevgili arkadaşlarım şuradaki gibi bir indirgeme form, indirgeme sorusu çıkar. Lütfen sevgili arkadaşlarım bu tarz soruları kaçırmayın. Hemen ne yapıyorduk? A artı 1 ile A'n'i buluşturacaktık. Şimdi burada çarpım durumda olduğu için ben karşıya nasıl atacağım bunu? Bölüm olarak atacağım. Eşittir 2 üzeri N diyorum. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım A2'nin 3 olduğunu vermiş biz bunu kullanacağız. N gördüğümüz yere iki defa 2 yazalım arkadaşlarım. Böylelikle A3 bölü A2'yi elde ederiz. Daha sonrasında A3 bölü A2 dediğimiz ifade. ne gördüğümüz yeri 2 yazdığımız için burada da yazarsanız. 2'nin karesinden bakın burası 4'tür diyeceğiz. Ya da 2'nin karesi diyelim direkt. 2'nin karesi. Daha sonrasında mesela A4 bölü A3'ü bulsak bir işimize yarar mı? 2 üzeri 3'tür kendisi. Peki A5 bölü A4'ü de bulalım. Bu da 2 üzeri 4'tür. Bakın şuradakini direkt 2'nin kuvvetine yazıyoruz. Çünkü burada da öyle değil mi? 2'nin kuvvetine yazıyoruz arkadaşlarım. Pekala. A6 bölü A5'i de bulalım. A7 bölü A6'yı da bulalım. A8 bölü A7'yi de bulalım. Burada bırakalım. Neden? Çünkü A8 sorulmuştu. Daha ileriye gitmenin bir mantığı yok. Şimdi arkadaşlarım bakın. Burası 2 üzeri 5. Burası 2 üzeri 6. Burası 2 üzeri 7. Şimdi ben bunları buldum da bunlar benimle işime yarayacak. Bakın arkadaşlar bunların her birini çarparsanız eğer. A3'ler, A4'ler, A5'ler, A6'lar ve A7'ler gidiyor. Geriye sadece ama sadece A8 bölü A2 kalıyor. Ve bu da... 2 üzeri 2'den 2 üzeri 7'ye kadar olan kuvvetleri birer birer artan 2'nin kuvvetlerinin çarpımına eşittir. Biliyorsunuz ki tabanlar aynı olan sayıları çarpılırken üstleri toplanıp aynı tabana üst olarak yazılıyordu. Dolayısıyla 2'den 7'ye kadar olan sayıların toplamına ihtiyacım var ki 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 28'dir. O zaman 2'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı da 27'dir arkadaşlarım. 2 üzeri 27'ymiş. Peki A2 kaçtı? A2 3'tü. Peki bizden ne isteniyor? A8 değeri isteniyor. A8 bölü A2 3 de unutmayın. Eşittir 2 üzeri 27 ise bunu karşıya atarsınız ve A8 eşittir 3 çarpı 2 üzeri 27 diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet hayırlı uğurlu olsun 9. sorumuzu da çözdük ve devam ediyoruz 10. sorumuzda. Pozitif terimli bir AN geometrik dizisi için A5 bölü A2. Şimdi bakın geometrik dizi. Ben bu A5'i A2 çarpır reküp diye yazabilirim. Alt tarafta da zaten A2'miz var. Cort, cort gitti. Demek ki reküp kaçmış? 27 o zaman. R kaçtır arkadaşlar? 3'ün ta kendisidir. A1'i bize 4 olarak vermiş. Kaçı soruyor? A3'ü. Peki A3 dediğimiz terim aslına bakarsanız A1 çarpı re kare değil midir? Evet öyledir hocam. A3 eşittir. A1'i vermiş kaç? 4. R'yi de biz 3 bulduk. 3'ün karesi kaç? 9. 4 kere 9 kaç yapar? 36 yapar. Bakın işte A3 karşımıza çıktı. Cevap 36 olacaktı. 11. sorumuz an bir geometrik dizi olmak üzere a6 eşittir 4 tane a4 olduğuna göre a1 a2 a3 bölü toplamları bölü a5 artı a6 artı a7 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu şöyle yapabiliriz a4'ü karşıya bölüm olarak atarsanız a6 bölü a4 eşittir 4 gelecektir ve dikkat edin. A6'yı A4'e bölerseniz R kareyi bulursunuz. Çünkü A6'yı ben burada A4 çarpı R kare biçimde yazabilirim. Alt tarafta da zaten A4 var. Cort cort gitti R kare kaldı. R kare 4'müş arkadaşlar. R karenin 4 olduğu bilgisi cebimizde dursun. Çünkü e, burada bir ikileme düşebiliriz. R kare 4 ise R 2'dir veya eksi 2'dir dersek işte o zaman işler sarpa sarabilir. Dolayısıyla biz sadece ama sadece şu an R karenin 4 olduğu bilgisine ulaştık. Burada kalalım. Şimdi devam. Üst tarafa bakın arkadaşlarım A1 parantezini alırsanız şurada 1 kalır artı şurada sevgili arkadaşlarım R kalır şurada da R kare kalır bölü alt kısımda da A5 parantezini alalım A5 parantezinde 1 artır R artır R kare gelecektir bakın. E dikkat ettiyseniz bunlar çarpım durumunda yani bunlar gidebilir geriye ise sadece A1 bölü A5 kaldı peki buradaki A5'i ben A1 çarpı r üzeri 4 biçimde yazabilir miyim pek tabi yazarım yani niye yazamayayım ki. Bakın arkadaşlar abiler gitti. Cevap neymiş? 1 bölü R üzeri 4. Çok güzel. Şimdi R kare neydi? 4'tü. Peki R üzeri 4 kaçtır o zaman? Karesi 16'dır. Yani arkadaşlarım cevabım 1 bölü 16 olacaktı diyebilirim. 11. soruma artık. Evet. 12. soruya geçelim mi arkadaşlar? Hadi geçelim. 12. Soruda Genç bir girişimci 20.000 TL sermaye koyarak kurduğu bir işle İlk yılın sonuna, sonunda sermayesini 50 bin liraya çıkarmıştır. Bakın birinci yılın sonunda sermayesi 50 bin TL. Tamam 50 bin diyelim. Pekala bu genç girişimcinin bundan sonraki 9 yıl boyunca her yıl kazandığı tutar. Bir önceki yıl kazandığı tutarın 4 bin lira fazlatır. Mesela ilk yıl arkadaşlarım 50 bin sermayesi var zaten. Burada bir duralım 20 bini 50 bin yaptı bu adam. İlk yıl 50 bin var zaten ikinci yıl 54 bin lira daha kazandı bakın 54 bine çıkmadı sermaye 54 bin lira daha kazandı bakın ne diyor her yıl kazandığı tutar diyor yani ikinci yıl 54 bin lira kazandı üçüncü yıl 58 bin lira kazanır diğer yıl 62 bin lira kazanır arkadaşlarım ve bu şekilde gider bu. Buna göre bu genç girişimcinin 10 yıl boyunca sermayesi toplam kaç bin lira olmuştur diye soruluyor. Bakın 10 yıl boyunca dediği için demek ki burada toplamda 10 tane terim var ve ben bunları toplayacağım. Dolayısıyla terim adedi bölü 2 yani 10 bölü 2 çarpı son terim artı 2 terim yapıyordum değil mi? Peki iki terimimiz burada kaç? 50 bin artı 1000'i sona yazarız. Ve son terim ihtiyacım var benim. Bakın bundan sonraki 9 yıl boyunca demiş her yıl 4000 4000 artıyorsa 4 kere 9 9 yıl sonra 36.000 lira artar. Yani artık son yıl kazandığı tutar. 86.000 lira diyeceğiz arkadaşlar. Son yılda 86.000 kazandı. En sonunda da 1000 yazalım. Pekala 50 ile 86'yı bölelim arkadaşlar. <gülüyor> Toplayalım. 136 yapar. 2'ye böldüğümüz takdirde de 68 gelir. 68 çarpı 10 çarpı 1000. 1000'i <gülüyor> de Türkçe çarpmamız muhteşem oldu yani. Sözer olarak yazıp çarpmamız efsane bir hareket oldu Peki şurası ne haber 680 Bir de bunu binle çarparsanız 680.000 bin Türk lirası sevgili arkadaşlarım Bu genç girişimci 10 yıl sonra kazanır Evet 10 yıl sonra toplam kazandığı para budur diyelim yanlış olmasın 13. sorumuza bakıyoruz yine bir dizi sorusu ve sonra trigonometri sorularımız var AN bir aritmetik dizi sevgili arkadaşlarım a 13'ten A8 çıktı Bakın aradaki fark kaç? İndiz farkı 5 O zaman a 13'ten A8'i çıkarırsanız 5R kalır 5R kaçmış? 30 Şimdi bu cepte bize A10'u vermiş 39 diye A15 soruluyor arkadaşlarım A15 dediğimiz şeyi ben şu şekilde yazabilirim A10'un üzerine 5R eklersem A15'i bulurum aritmetik dizide Peki A10 kaçtı? 39 5R'yi de bulmuştuk biz 30 olduğunu. ikisini toplarsanız A15 karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız 69'un ta kendisidir dedik. Evet artık trigonometri sorularımıza geçeceğiz. Geçmeden önce şöyle biraz gül cemalimi de size göstererekten sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz sandalyeden şeyler geliyor olabilir. Böyle deri sesleri geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hakiki deridir sandalyemiz. Şimdi gençler biliyorsunuz ki. Artık 12. sınıfsınız ve bu sene sınava gireceksiniz. Yazılıların e, önemi baya bir fazla. E, özellikle de zaten devlet okulundaysanız. Yazılıların önemi baya bir fazla. E, yazılıdayken ve yazılı sırasında kopya mopya öyle girişimlere yeltenmeyin arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. E, çünkü zaten hani... Kopya çeker çekeceğin Zamanı ayıracağın yani Kopya çekmeye ayıracağın zamanı Soruları düşünmeye ayırsan zaten yaparsın Tamam mı? Hani zaten şu an beni dinliyorsan illaki ki çalışan bir öğrencisindir Çalışmak için gelmişsindir Hiç çalışmayan hiçbir alakası olmayan Öğrenci zaten kopya ile başarılı olabilir Başka türlü olamaz Ona bir şey demiyorum o çeksin <gülüyor> Ama Dediğim gibi şu an zaten beni dinliyorsan Buraya çalışmaya geldin ve Arkadaşlarım Dediklerimi uygulayın. Mutlaka yararını göreceksinizdir. Kopya mopya girişimlerine asla bulunmayın. Zaten hocalarımız da size müsamaha göstereceklerdir. 12. sınıfsınız. Göstermiyorlarsa da siz zaten yaparsınız. Aslanlarımsınız siz benim. Sıkıntı yok. Hiç ama hiç aklınız şeyde kalmasın. Böyle yapamam, edemem gibi düşüncelere kapılmayın arkadaşlarım. Olabildiğince bu yazılar haricinde de sizlere önerim. Olabildiğince sevgili arkadaşlarım denemelere girmeye çalışın. Ocaktan sonra özellikle. Denemelere bol bol girin arkadaşlar. Hangi deneme olursa olsun. Yani şöyle düşünün. Ben zamanında 2008 yılında hazırlanırken arkadaşlar üniversite sınavlarına bir arkadaş grubum vardı. Arkadaş grubum dediğimde 2-3 kişiydik yani. <gülüyor> Şimdi o arkadaşlarla tabii bir dershaneye gidiyorduk. O dershanenin sınavlarına giriyorduk tabii ama hani artık sürekli hani alışmıştık. Hep sıralamalar da aynı oluyordu. Yani Ben hep 3. oluyordum örnek veriyorum. Arkadaşım hep 2 veya 4. oluyordu. Birinci iş değişmiyordu. Gibi gibi yani e, bu şey değil. Nedir onun ismi? Sadece ama sadece orası bizi kandırmamaya başladı. E, doğal olarak biz de farklı arayışlar içerisine girdik. Yani başka bir yere gittik mesela bir girdim sınava. Yüzüncü oldum. Yani bir başka sınava girdim. Birinci oldum mesela. Yani... Bunlar bize gösteriyor ki artık hani tamamen kendi e, mekanımızda sınava girdiğimiz zaman olmuyor. Sürekli aynı pilavın tadına bakmak arkadaşlar e, biliyorsunuz ki artık gına getirir. Her gün pilav yenmez. E, ara sıra sevgili arkadaşlarım farklı şeyler e, yapmamız gerekiyor. Çünkü senin evindeki pilavın tadı sana göre hoş gelebilir ama e, başka bir yerde yediğin pilav arkadaşlarım belki tuzu fazladır. Yutkunamazsın. Belki de çok fazla suludur. Hemen lök diye yutarsın. Dolayısıyla arkadaşlarım bunları farklı farklı yerlerde görmek lazım. Deneyimlemek lazım. Yani hani e, hep bir yerde sınava girdin. Hep bir yerde sınava. Bak sonunda ben sana nasıl olacağını söyleyeyim. Sınava bir gireceksin sen ve şöyle diyeceksin. Ulan şimdiye kadar girdiğim denemelerde ben hep işte e, 100 net yapıyordum TET'de. E, sınava girdin mi çıktım 70 genette kaldım ya öyle olur tabi Ne bekliyordun ki zaten Sürekli aynı sınava girmişsin çünkü Farklı yerlerde farklı deneyimler yap Bu senin stresini azaltmaya yardımcı olur Bu senin daha ustalaştığını gösterir Daha ustalaşmanı sağlar Bu senin e, Toplum içerisindeki o baskıyı Yenmene yarar çünkü düşünsene Hep aynı arkadaşlarına sınava girdiğin zaman Hep aynı sınıf ortamında sınava girdiğin zaman Bu sefer ne olacak ortama alışacaksın Ve laçkalaşmaya başlayacak ama Gittin örnek veriyorum farklı bir semtte bir sınava girdin. Kimseyi tanımıyorsun. Oturdun kimseyi tanımadığın insanlarla beraber oturdun sınav çözüyorsunuz. Belki oradaki arkadaşlar da birbirlerini tanımıyorlar örnek veriyorum. Ama o mahalle baskısını hissederek girersin sınava. Bizde öyle oluyordu. Ve dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu bize bizim kim olduğumuzu hatırlatıyordu. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla size de deneyimlemenizi tavsiye ederim. Evet hadi geçelim devam edelim. 14. sorumuzda trigonometri sorusu arkadaşlarım. Cos 250 sin 40 çarpmış sin 110 ile cos 320 çarpmış ve bu ifadenin eşiti nedir diye sorulmuş. Baktığımız zaman sanki biraz sinüs toplam formülüne benziyor gibi. Bakalım hayırlısı yani neler çıkacak. Şimdi cos 250 dediğimiz ifade biliyorsunuz ki kosinüs 180 artı 70 olarak yazılabilir arkadaşlarım. Ki bu da 3. bölgede olduğu için isimle de değiştirmeyecek. Eksi cos 70'tir çarpı sinüs 140 sinüs 180 eksi yazalım. sinüs 180 40'tır. İsim değiştirmez ve dolayısıyla sinüs 40 olarak kalır. Artı sinüs 110 dediğimiz ifade sinüs 70'e eşittir arkadaşlar. Aha bir şeyler yakaladık bak. Niye bir şeyler yakaladık dedim biliyor musun? Çünkü kosinüs içindeki 70 şimdi sinüsün içinde. Gördüğünüz üzere. Şimdi bir de kosinüs 320'miz var. Kosinüs 320 de sevgili arkadaşlarım biliyorsun ki kosinüs 360 eksi 40'tır Ve dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için kosinüs 40 olarak yazılabilir He, Şimdi şu eksi yanlış yerde duruyor Şurada dursaydı ne güzel olurdu değil mi Yahu hiç sıkıntı yok ki toplamanın değişme özelliği var Şunu bu tarafa al Bunu bu tarafa al Yani şöyle yaz bak Sinüs 70 çarpı kosinüs 40 Eksi kosünüs 70 çarpı sinüs 40 Arkadaşım bu nedir biliyor musun Sinüs toplam formülü diye ilk başta tahmin etmiştik ama Sinüs fark formülüymüş. Yani sinüs 70-40'ın açılımı arkadaşlar bu. Bu da sinüs 30'u verir bize. Sinüs 30'un da sen tabii ki 1 bölü 2 olması gerektiğini biliyorsun. Doğru cevap buydu. Geçtim 15'e. Tan 70 artı tan 35 bölü 1 eksi tan 70 çarpı tan 35 nedir? Şimdi öncelikle bu sevgili arkadaşlarım. Tanjant toplam formülüdür. Tanjant 70 artı 35'tir. Yani tanjant 105'miş aslında. Bu buna eşit ama... Tabii ki hocan senden bunu istemiyor. Tanjant 105'i hesaplamanı istiyor. Tanjant 105'i de nasıl hesaplarız biliyor musun? Şöyle. Çok basit. Endişelenmene gerek yok. 60 artı 45. Bilindik açıların toplamları biçiminde yazdım. 60'ı da biliyorum. Tan 60'ı da biliyorum. Tan 45'i de biliyorum. O halde artık ben bunu. Tanjant 60 artı tanjant 45. Bölü. 1 eksi. Tan 60. Çarpı. Tan 45 olarak yazabilirim. Tan 60'ın kök olması gerektiğini, tan 45'in 1 olduğunu, tan 60'ın kök 3 ve tan 45'in yine 1 olduğunu biliyorsun. Bak üst taraf 1 kök 3 geldi. Alt tarafta 1 kök 3 geldi. Tabii ki bu şekilde bırakmıyorsun. Çünkü eee paydada köklü ifade bırakmamaya yeminimiz var arkadaşlar. 1 kök 3'le burayı genişletiyorsunuz. Üst taraf 1 kök 3 çarpı 1 kök 3 oldu. Yani bunun e, kare açılımı yaparsanız 4 artı 2 kök 3 geldiğini görürsünüz. Alt tarafta ise 2 kare farkından 1 eksi kök karesinden 3 geldi yani 1 eksi 3'ten eksi 2 olur. Eksi 2 ile sadeleştirirseniz de eksi 2 eksi kök 3 bizim cevabımız olacaktır diyebiliriz. Şimdi bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Diğer sayfaya geçmeden önce de şöyle sayfamıza biraz uzaktan bakalım arkadaşlarım. Yine bakın full çektik. <gülüyor> İnşallah sizler de full çekersiniz sınavınızda, yazılılarınızda. Devam ediyoruz. Yine trigonometri artık burası bir trigonometri sayfası olmuş gördüğünüz üzere. 16. örneğimizdeyiz. 16. sorumuzdayız. X ile Y sevgili arkadaşlarım. Neymiş bakın. 0 ile pi bölü 2 aralığında. Yani dar açılarmış X ve Y. Sinüs X 5 bölü 13 ve y de 4 bölü 3'müş. Şimdi sinüs X 5 bölü 3 hemen sevgili arkadaşlar biz buralara bir dik üçgen çizelim. Hatta 2 tane dik üçgen çizeyim. Şöyle. Bu bir bir de sevgili arkadaşlarım şöyle bir dik üçgen çizelim. Şurada ikinci dik üçgenimiz olsun. Şurası dik, şurası dik. Şimdi sinüs x 5 bölü 13 ise şuraya x dedim. Bak burası 5'miş, burası 3müş. O zaman sen buranın 12 olduğunu tabii ki biliyorsun. Kotanjant y 4 bölü 3'miş. Hadi şuraya y diyelim. Bak burası 4'müş burası 3'müş O zaman sen buranın 5 olduğunu tabii ki biliyorsun. Şimdi kosinüs x artı y sorulmuş. kosinüs x artı y'ye de kosinüs toplam formunu uygularsanız Cos x çarpı cos y eksi sin x çarpı sin y olduğunu biliyorsun bunu. Şimdi bize cos, cos x lazım. kosinüs x arkadaşlarım komşu bölü hipotenüsü olduğu için 12 bölü 13'tür. Kosinüs y lazım arkadaşlarım 4 bölü 5'tir. Eksi sinüs x zaten vermişti 5 bölü 13. Sinüs y de karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir diyeceğiz. Şimdi üst tarafta 4 kere 12 48 yapar. Eksi 3 kere 5 15 yapar. Alt kısımda paydalarımız zaten gördüğünüz üzere 65. 48'den 15'i çıkardınız. 33 bölü 65. Sadeleşmeyen bir ifade. Dolayısıyla bu şekilde kalır arkadaşlarım. Cevabımız 33 bölü 65'ti dedik. Geçtim 17'ye. ABC dik üçgeninde. ACBC'ye dik. AC 2 birim. BD 3 birim. DC 1 birim arkadaşlar dac açısı x bakın şurası abc açısı da y bakın o da burası tanjant x artı y sorulmuş şimdi tanjant x artı y'nin açılımı biliyorsunuz ki tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y idi pekala şimdi tanjant x lazım bize karşı bölü komşudan 1 bölü 2 olduğunu görüyorsunuz artı tanjant y de 2 bölü 4 bakın o da 1 bölü 2 Bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 diyeceğiz buraya. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1'dir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 4'tür. 1'den 1 bölü 4'ü çıkarırsanız 3 bölü 4 yapar. Ters çelip çarparsanız cevabın 4 bölü 3 olması gerektiğini görürsünüz arkadaşlarım. Hayırlı uğurlu olsun. 17. sorumuzun cevabı 4 3'tü. Ve devam ediyorum 18. sorumla. Aşağıdaki şekil eş karelerden meydana gelmiş. ABC açısı x kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi şuraya a demek istiyorum. Şuraya b demek istiyorum. Görüldüğü üzere a artı b artı x'in 90 olması gerektiğini anladım. Burada x dediğimiz açığına bakarsanız 90 eksi a artı b'dir. Pekala. Şimdi ben burada tanjant ya da tanjant demeyelim kotanjant diyelim. Oraya neye, neye göre karar verdiğinizi birazdan göreceksiniz. Kotanjant x arkadaşlarım aynı zamanda o zaman kotanjant 90 eksi a artı b'nin de ta kendisidir. Ve dikkat edin. 90'dan çıkarıldığı için isim değişecektir. Birinci bölgede olduğu için pozitiftir. Tanjant A B'ye eşittir arkadaşlar. Tanjant A B'nin açılımı neydi? Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B'ydi. Pekala. Şimdi tanjant A'yı kolaylıkla bulabiliriz. Karşısı 1 bir birim komşusu 2 birim 1 bir 2'ymiş arkadaşlar. Artı tanjant B'ye bakıyoruz. 1 bölü 3 bölü 3 Şimdi alt kısımdayız. 1 eksi bu 1/2'ydi. Bu da 1/3'tü. Şimdi üst taraf sevgili arkadaşlarım 7/6 yapar. Alt tarafta bakın şurası 1/6. 1'den 1/6'yı çıkarırsam 5/6 gelir. Ve buraya şurası bakalım 1'den 1/6'yı bir çıkardık. Tamam evet. Yok şurayı yanlış yapmışız. Üst taraf 7/6 değil 5/6. Çünkü burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettim. Yani 4 ile genişlettim ben bu kısmı. 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6 nedir? 1'dir. Şimdi tanjant A artı B 1 aynı zamanda kotanjant X de 1 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar kotanjant X 1 ise kotanjantın sonucu neye göre 1 oluyordu? İçindeki açı 45 derece ise 1 oluyordu. Bize ne sorulmuştu? X yani buradaki X kaç dereceymiş arkadaşlar o halde? 45 dereceymiş diyebiliriz. Neden kotanjantla başladık hocam? Başta tanjant diye bir niyetlendiniz de sonra niye kotanjanta döndünüz? Şuradaki 90 eksiği gördüm sonrasında. E, çünkü tanjantın toplam ve e, toplam veya fark formülünü biz ezbere rahatlıkla çat diye söyleyebiliyoruz ama biliyorsunuz ki kotanjantın toplam veya fark formülü söz konusu olduğun takdirde e, biz diyoruz ki hadi önce tanjant hesaplayalım sonra ters çeviririz bulduğumuz cevabı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım hangisinin formülü daha aklında kaldıysa daha aklında kalıcı bir şekilde ezberlediyse o formülü kullanabilmek adına Önce ben kotanjantı e, hesapladım ki buradan tanjanta çevirebilirim işi, bundan kaynaklı. Biraz öngörülü oldum yani. Pekala. Devam ediyorum 19. soruyla. Bakın diyor ki birim kareler üzerinde çizilmiş yukarıdaki ABC üçgeninin A açısının tanjantı yani şu kısmın tanjantı sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım bu A açısını A açısı diyelim. Şuraya x şuraya y derseniz görüldüğü üzere A açısı artı x artı y eşittir 180 derecedir. Şimdi burada A açısını ben 180 eksi x artı y olarak da yazabilirim. Şimdi bu a, B, a açısının tanjantı sorulmuştu. Yani tanjant a sorulmuş arkadaşlar. Yani a açısı madem 180 eksi x artı y'ye eşit. O zaman bu tanjant 180 eksi x artı y'nin ta kendisidir diyeceğim. Şimdi 180'den çıkardığım isim, isim değiştirmeyecek. Fakat ikinci bölgede olduğu için eksi olacak. Eksi tanjant x artı y soruluyormuş aslında bize. Tanjant x artı y'nin açılımını biliyorsunuz. Eksiyi başa yazdım parantez içerisinde diyorum. Tanjant x artı tanjant y bölü bir eksi tanjant x çarpı tanjant y diyoruz arkadaşlarım. Daha sonrasında ise tanjant x'i bulma sırası şimdi bakın. Buraya dikkat. Şu kısmı çiziyorum. Şunu çizdim. Daha sonrasında şurayı çizdim. Ve şunu çizdim. Ve en son şunu çizdim. Bakın burada iki tane üçgen elde ettim ben. Bu dik üçgenleri elde etmemdeki amaç tanjant x ve tanjant y'yi kolay bir şekilde bulabilmek. Bakın tanjant x dediğimiz şey karşı bölü komşudur. Bakın 3 bölü 1, 2, 3, 4, 5. 3 bölü 5'miş arkadaşlar tanjant x. Artı tanjant y'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü. 1, 2, 3, 4. 6 bölü 4 de 3 bölü 2'dir biliyorsunuz. O halde 6 bölü 4 yerine 3 bölü 2 yazalım. Bölü 1 eksi 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 2 dedik buraya. 3 bölü 5 ile 3 bölü 2'yi toplayacağım. Burayı 2 ile burayı 5 ile geliştirsem eğer 6 artı 15'ten 21 bölü 10 gelir. Alt kısımda ise 1 eksi 9 bölü 10 var bakın. 1'den 9 bölünü çıkarırsanız 1 bölü 10 gelir. Burada onlar giderse cevabımız ne olur? 21'in ta kendisi. Değil, değil. Cevap 21 gibi duruyor yani şurası 21'a yalan ama şurası 21 işte. Biz burayı 21 bulduk. Bir de burada neyimiz vardı? Eksimiz vardı. O halde cevabımız nedir? -21 arkadaşlar. Tamam. Güzel fark ettik. Az daha notumuz kırılacaktı. Yani şimdi o soru 10 puanlık soruysa hoca sana 8 puanı çakacaktı. 2 puanı kırmıştı o eksiden. sinüs 12 bölü sin 4 eksi cos 12 bölü cos 4. Bak burayı cos 4 ile burayı sin 4'te genişletiyorsun hemen. Üst taraf ne olur? sinüs 12 çarpı kosinüs 4 eksi cos 12 çarpı e, sinüs 4 Bakalım, yok aynen sinüs 4 olacak. Ve sevgili arkadaşlar bölü, alt kısımda ise sin 4 çarpı cos 4 oluştu. Şimdi öncelikle şu sin 4 çarpı cos 4 dediğimiz ifade yarım açı formülünden. Sin 8 bölü 2'dir arkadaşlarım. Alt kısım neymiş? Sin 8 bölü 2. Şimdi de üst kısma bakıyoruz. Sin cos, cos sin. Ortadakine eksi. O halde ne yapmamız gerekiyor bizim? Bunun sinüs fark formülü olduğunu anlamamız gerekiyor. Hatta nedir? sinüs 12 eksi 4'ün formülüdür. Şimdi 12'den 4'ü çıkarırsan 8 kalır. Yani burası sin 8'miş. E sin 8'ler gitti. Bölü ile ye ters yerip çarparsan cevabın 2 geldiğini görürsün. Doğru cevabımız 2 dedik ve devam ediyoruz 21. soruyla. 2 çarpı cos 2x eksi 1 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruluyor. Şimdi ne yapacağız? 2 çarpı cos 2x eşittir. Şu eksi 1'i karşıya attım 1 dedim. Gittim sonra cos 2x'e. 1 bölü 2 dedim her iki tarafı 2'ye bölerek. Şimdi kosinüsün sonucu nasıl 1 bölü 2 çıkar arkadaşlar? Şu şekilde. İçerideki 2x e, pi olarak yazalım. p bölü 3 ise yani 60 derece ise p bölü 3 artı 2kp diyorum. Veya 2x eksi p bölü 3 artı 2kp diyorum. Sonrasında bize 2x'ler değil x'ler lazım diyorsunuz. x eşittir her iki tarafı 2'ye bölerseniz pi bölü 6 artı kp gelir. Veya x eşittir eksi pi bölü 6 artı kp gelecektir arkadaşlar. Bizden çözüm kümesi istenmiş yazalım. Çözüm kümesi öyle x'lerden oluşmakta ki. Bakın şu çizgi bu çizgi e, şu anlamları taşır. İçin öyle x'ler bu anlamı taşır Türkçe olarak. Bunun okunuşu nasıl? Hemen söylüyorum. Çözüm kümesi öyle x elemanlarından oluşur ki. x'ler pi bölü 6 artı kp'dir Veya x'ler. Eksi pi bölü 6 artı kp'dir. Ve burada k'lar birer tam sayıdır diyoruz arkadaşlar. İşte bizim çözüm kümemiz budur diyebiliriz artık. Tamam. Devam. 22. soru. Sin x çarpı sin 80 eksi cos x çarpı sin 10. Eşittir 1 bölü 2 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar. Sin x çarpı sin 80'imiz var. Tamam. Eksi e, cos x çarpı sin 10'umuz var. Şimdi öncelikle şöyle düşünmekte fayda var. Bu sinüs 10 dediğimiz ifade aslına bakarsanız kosinüs 80'in ta kendisidir. Ve burası neymiş? 1/2. Güzel. Şimdi sin sinx cosx sin 80 cos 80 var. Bu aslında bir e, toplam fark formülü benziyor ama hiçbir zaman hiçbir toplam formülünde sinüsle başlayıp kosinüsle bitirmiyorduk. Bu halde arkadaşlarım eksi parantezin alırsanız burayı. kosinüs x çarpı kosinüs 80 Eksi sinüs x çarpı sinüs 80 diyebilirsiniz. Bu da 1 bölü 2 imiş deriz. Hatta şuradaki eksiyi aldım. Tamam şunu aldım. Parantezi de kaldırdım artık. O eksiyi karşıya eksi 1 bölü 2'nin yanına attım. 1 bölü 2'nin yanına attım eksi 1 bölü 2 oldu. Peki bu artık bir toplam formüle benziyor mu? Benziyor. Neyin toplam formülü? Kozünüs 80 artı x'in. Eşittir kaçmış arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 imiş. Şimdi hemen diyoruz ki. Kosünüsün eksi 1 bölü 2 yapan açılar çözüm kümesi sorulmuş bize ve derece cinsinden verdiği için de derece olarak kalsın. Şimdi diyorum ki 80 artı x arkadaşlarım biliyorsunuz ki cos 61 bölü 2 ise cos 120'de 180'den çıkararak eksi 1 bölü 2'dir. O halde ben diyorum ki burası 120 derece artı 360k diyorum veya 80 artı x eşittir. Bakın ikinci çözümü nerede buluyuk? Eksilisinde değil mi? Eksi 120 derece artı 360k diyoruz. Şimdi 80'i de karşıya atalım. X eşittir. 40 derece artı 360 K. Ve X eşittir. 80'i karşıya atarsanız. Eksi 200 artı 360 K diyeceğiz. Ve daha sonrasında artık çözüm kümemiz hazır. Ç eşittir çözüm kümesi. Öyle X'lerden oluşuyor ki. X'ler 40 artı 360 K. Veya X'ler eksi 200 artı 360 K. Ve sevgili arkadaşlarım. Burada K'lar birer Tam sayı olacaktır diyoruz. İşte çözüm kümemiz bu sevgili gençler. Evet. Umarım hatalı bir işlem yapmadık. Bakalım tekrardan şöyle bir. E, sin x çarpı sin 80. cosx x çarpı sinüs 10'du. sinüs 10'u kosinüs 80 olarak yazdık. Bunu cos cos sin sin biçimine getirmek için ters çevirdik. Tamam güzel. Evet. Bu sayfamıza da haksızlık olmasın. Uzaktan bakalım ha. En, en dolu görünen sayfa da bu sayfa olabilir aslında bakarsanız. Bakalım. Yani en dolu sayfamız böyle olsun. Ya. Değil mi? Evet gençler. 23. sorumuz. Şekildeki dik koordinat düzleminde o merkezi yarıçapı 1 olan çember ile ABCD dikdörtgeni verilmiş. Şurası alfa burası teta. Olduğuna göre sarı boyalı dikdörtgenin alanı soruluyor arkadaşlarım bize. Pekala şöyle diyelim. Öncelikle biraz yaklaşmakta fayda var soruya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ha, şöyle yaparsak var ya efsane olur. İyi dinliyorsun şimdi tamam mı? Kulaklarını aç iyi dinle. Bir kere x eşittir bir doğrusu mu? Evet. Yani ne, ne ekseni diyorduk biz buna? Tanjant ekseni diyorduk değil mi? Tanjant ekseni. Peki hala. Şurası alfa. Burası teta Bak şu kısım tamamı işte burası tetadır. Şimdi burası alfa ise kırmızıdan itibaren alıyorum. Bak şurası 90 eksi alfadır. Maviden itibaren alıyorum. Şurası da 90 eksi tetadır. Şimdi arkadaşım şu kısım 90 eksi teta ise şuranın uzunluğu nedir madem burası tanjant ekseni hocam tanjant 90 eksi tetadır peki şu kısmın uzunluğu yani m'den c'ye kadar olan uzunluk nedir peki hocam bu da tabii ki e, tanjant 90 eksi alfadır deriz şimdi 90'dan çıkarmış ya kotanjanta dönüşür değil mi yani bu neye eşitmiş Kotanjant teta'ya. Burası nedir o zaman? Kotanjant alfa'ya. Bakın arkadaşlar. Burada e, şu uzunluk. M'den C'ye kadar olan uzunluğu ben kotanjant alfa olarak buldum. B'den M'ye kadar olan uzunluğu da kotanjant teta olarak buldum. Peki şuradaki BC'yi nasıl hesaplarım o halde? Tabii ki kot alfadan kot tetayı çıkarırım. O halde çıkarırsanız arkadaşlarım burası kot alfa eksi kot teta gelecektir. Peki bu. Ve aslına bakarsanız bizim bir kenarını bulduk. Peki şu kenarını da bulursam alanını bulabilir miyim? Tabii ki. Bu kenarı kaçtır? OM mevzunun eşit değil midir? O mevzunu bu birim çember olduğu için bir midir arkadaşlar? Biridir. O halde ben bu dikdörtgenin alanını artık bulmaya hazırım. Biraz uzaklaştım şöyle. Ve diyorum ki bu dikdörtgenin alanı kotanjant alfa eksi kotanjant teta çarpı birdir. Biri yazmanıza gerek var mı? Yok. Demek ki benim alanım bu kadar birim kare olacak sevgili arkadaşlar. 24. sorumuz artık limit sorularına geçiyoruz sevgili gençler. Limit ve süreklilikteyiz. Şimdi şekilde fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Teslim edilmiş eyvallah. fx'in a'nın sol tarafındaki limiti f a'yı topla demiş. A'nın sol tarafındaki limiti için elimizi a'ya koyuyoruz ve a'nın sol tarafına koyuyoruz ve yukarı doğru çıkıyoruz. Nereye çarptık arkadaşlar? Bakın limit nereye gitti? 2 civarına. Yani o zaman limitimiz 2'dir. Artı f a. A'nın görüntüsü nerede? Bakın burada. O da kaça gitmiş? 3'e gitmiş. 2 ile 3'ün toplamı 5'tir. Cevabımız budur dedik. 25. sorumuz. Dikkatli dinliyorsunuz. Öncelikle fx'in 3'teki limiti 4'müş arkadaşlar. fx'in 3'teki limiti 4. Şurada yerine yazarsanız bakın bu da 3'e gidiyor. 2 kere 4 8 gelir. 8 artı gx diyelim biz buraya. Normalde dememiz yanlış olur ama bu şekilde söyleyelim. Şurası da 4'lü 4 eksi gx diyelim. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapacak olursanız 8 artı gx eşittir 12 3 gx yapar. Eksi 3 gx'i bu tarafa 8'i bu tarafa atarsanız 4 gx eşittir 4 gelir. Ve böylelikle gx buradan 1 gelir. Aslında gx 1 gelmiyor. Şöyle ki limit hani alelade yazdım bu kısmı bunu bulmanız yeterli. Çünkü sınavda şunu yazsanız yeterli olacak. Bak x'ler 3'e giderken hocam gx'in limitini ben 1 buldum. Güzel. E soru da sana zaten şunu vermişti. fx'in 3'teki limitini vermişti. Sen gx'in de 3'teki limitini buldun. Birisi 4 birisi 1. Artık şu kısmı bulacağız. Bak şunu alacaksın yazarı da. Diyeceksin ki hocam ben sizin öğrettikleriniz doğrultusunda 2 çarpı bu kısmı yazıyorum. Bak 2 çarpı limit x 3'e giderken gx artı 3 çarpı limit x3'e giderken fx olması gerektiğini biliyorum bize sorduğunuz ifadenin. Ve ben şurayı az önce 1 buldum. Şurayı da az önce soru vermişti. Bana zaten 4'müş. 2 kere 1 2 yapar. 3 kere 4 12 yapar. Toplarsam cevap 14 gelir. Hayırlı işler diyebiliriz. Tamam. Ve sağ üst taraftayız. 26. soru. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin ederi nedir diye sorulmuş. Düşünelim bakalım. 1 bölü x eksi 1 bölü y bölü x y demiş. Öncelikle sevgili arkadaşlar ben burada x gördüğüm yere y yazacakmışım. 1 bölü y'den 1 bölü y'yi çıkarıp y'den de y'yi çıkarıp oranlarsanız 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Ben belirsiz gelmesini istemiyorum. Peki ne yapılabilir? Direkt x'i y, x gördüğün yere y yazarak olaya başlama. Öncelikle şu ifadeyi biraz düzenle. Yani 1 bölü x eksi 1 bölü y bölü x eksi y var ya bunu biraz düzenleyelim. Bak gel burayı y ile genişlet burayı x'e genişlet bir şeyler yap yani bak üst taraf y eksi -x, x olur alt taraf x çarpı y olur bölü x eksi y'miz var ve gördüğüm üzere Şuradaki y eksi- x de x eksi y birbirini götürür ama birbirinin eksilisi olduğu için Burası -1 olur Demek ki benim ifadem eksi 1 bölü x çarpı y'ymış ve artık şunu söyleyebiliriz limit x'ler y'ye giderken bize şu sorulmuş eksi 1 bölü x çarpı y sorulmuş Sonuç olarak bu buna eşit Peki hala, şimdi yaz bakalım x gördüğün yere y'yi cevap ne gelecek? Eksi 1 bölü y kere y, y karedir arkadaşlarım. İşte cevabımız da budur diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım devam ediyorum. 27. soruyla gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki limiti 5 iken, yani ne demiş? Limit x 2'ye giderken diyor fx kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Bize bunu vermiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Diyor ki 2'nin sol tarafındaki fx'in limiti. E şimdi 2'de limit var ve 5 değil mi? Evet o zaman 2'nin sol limiti de 2'nin sağ limiti de vardır ve 5'e eşittir. Yani arkadaşlar şurası kaçmış? 5. O halde a artı b artı 1 5 ise a artı b kaçtır? 4'tür hocam. Tamam. O zaman 2'nin sağ limiti de 5. O halde 2A artı B'den 4 çıkınca 5 kalıyorsa burası da 9'dur. 2A artı B'de kaçmış arkadaşlarım? 9'muş. A kere B kaçtır diye sorulmuş. Önce alttakinden üsttekini bir çıkarın bakalım. 2A'dan A çıktı A. B'den B çıktı 0. 9'dan 4 çıktı 5. A 5'miş arkadaşlar. A 5 ise B'de eksi 1'in ta kendisidir burada gördüğünüz üzere. Bize A kere B sorulmuş. O zaman 5 kere eksi 1 soruluyor. Yani cevabımız eksi 5 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 28'e. Hadi bakalım fx eşittir 4x eksi x kare olarak verilmiş yani ben bunu x parantezinde 4 eksi x biçimde yazabilir miyim Tabii ki yazarız hiç dert değil yani m2'ye giderken fm artı 1 eksi fm eksi 1 bölü m kare eksi 4 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor önce fm artı 1'i bir bulalım isterseniz fx buysa fm artı 1 x gördüğünüz yere m artı 1 yazarsınız yani m artı 1 çarpı 4'ten m artı 1'i çıkarırsanız arkadaşlarım 3 eksi m gelir eksi f m eksi 1'i bulacağım şimdi şunu x gördüğüm yere m 1 yazarsam m eksi 1 çarpı 4 eksi m 1 derseniz bu da 5 eksi m gelir arkadaşlar yani m 1 çarpı 5 eksi m dedik alt kısımda ise şöyle çektik ne vardı m kare 4 yani m 2 çarpı m artı 2 diyebilir miyim ben buraya Vallahi derim 2 kare farklı olan bir şey verildiyse onu açın arkadaşlar tamam mı %99 açacaksınız zaten Şimdi şurayı bir dağıtırsanız üst tarafı şöyle dağıttım bak eksi m kare 3m eksi m daha artı 2m yaptı ve bir kere 3'ten de artı 3 geldi. Sonra şunu da şunu da atarsanız bakın eksi m kare başında eksi var artı m kare yaptı. Ondan sonra 5m eksi, artı m'den 6m geldi başında eksi var eksi 6m oldu ve son olarak eksi -1 kere 5'ten eksi 5 var başında eksi vardı artı 5 yazdım. Bak şimdi burada m kare ile artı m kare ile gittiğini görüyorsun değil mi? 2 m'den 6 m'yi çıkardığı ne geldi eksi 4m geldi. 3'e de 5 ekledin ne oldu 8 oldu. Alt kısımda ne vardı m eksi- 2 çarpı m artı 2 mi vardı? Tamam Üst tarafa al bakayım 8 4 parantezine 2 eksi m olur. Alt tarafta neler var? M eksi 2 ile m artı 2'nin çarpımı var? Burada sence gider mi 2 eksi m ile m eksi 2 gider ama başına bir tane eksi kalır. Ve son olarak m gördüğün yeri de 2 yazacaksın. Hadi yazalım. Eksi 4 bölü 2 artı 2 ne yapar 4. Eksi 4'ü 4'e bölerseniz eksi 1 gelir arkadaşlarım cevabımız. Cevap eksi 1 olacaktı diyebiliriz. Evet Vallahi hoş güzel. Umarım sizler de bir şeyler yapıyorsunuzdur. Umarım öğreniyorsunuzdur, umarım algılarınız açılıyordur, umarım güzel bir tekrar oluyordur, yazılıya hazırlık çalışması oluyordur. 29. Şekilde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre x sıfırın sağ tarafına yaklaşırken f bileşke gx soruluyor. Yani f'in içerisinde g sıfırın sağ tarafını yerine yaz demiş. Hadi bakalım. Şimdi g'de sıfırın sağ nereye gitmiş önce onu bulalım. Bakın sıfırın sağ tarafı şöyle göstermek istiyorum size. Bak şimdi g fonksiyonu bu. Tamam. Sıfırın sağa neresi arkadaşlarım? Bak sıfırın sağ şurası. Hemen dibi. Sıfırın sağ fonksiyonu nereye gidiyor bak. Sıfırın hemen altına gidiyor. Yani sıfırdan biraz küçük yerlere gidiyor değil mi? Sıfırdan küçük yerler nedir? Sıfırın soludur. O halde hemen uzaklaşıyoruz tekrardan. Ve diyorum ki ben şu hocam şu kısım g sıfırın sağ tarafı neymiş? Sıfırın soluymuş. Artık elimizde ne kaldı? F sıfırın solu. Peki f fonksiyonunda sıfırın sol tarafı nereye gitmiş? 1'e mi gitmiş? O zaman cevabı nedir? Çok fazla düşünmeye gerek yok. Bileşke fonksiyonda böyle e, x'ler bir sayının sağına soluna yaklaşıyorsa buna çok dikkat edeceksin. En içeriden başlayacaksın çözmeye ve çözerken g sıfırın sağ sıfıra gitti dedin ya bittin abi yandı. Olmaz. Sıfırın soluna gidiyor abi. Sağına gitseydi sıfırın sağına göre işlem yapacaktık. Aman buna dikkat. Tamam Pekala bu sayfayı da bitirdik. Hemen uzaktan şöyle biraz bakalım. Valla güzel, hoş. İnşallah sizin de sayfalarınız böyle dolu dolu olur yazılıda. 30. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. fx fonksiyonu karşılıklı süreksizdir diye sorulmuş. Bakın eksi iki noktasında süreksiz olduğunu yani bir kopma olduğunu görüyorsunuz. Burada yine bir kopma var, bir parçalanma var. Daha sonrasında 4 noktasına bakın yine kopmuş Ve 5 noktasına kopmuş Diğer hiçbir noktada böyle bir kopukluk olmadığı için Toplam 4 tane noktada bu fonksiyon süreksizdir Diyebiliriz sevgili gençler Geçtim 31'e 31. E. 31. sorumuzda 3x eksi 4 artı a bölü x kare eksi 9 x 3'e giderken demiş Bir gerçek sayıya eşit Yani bir l'ye eşitmiş l'de reel sayı arkadaşlarım bir Gerçek sayıya eşitmiş sonuç Ve diyor ki a kaçtır Şimdi öncelikle 3'ü yerine yazınca Üst taraf ne oluyor bakın 9 eksi 4 5 yapar. 5 artı a bölü 0. Bir reel sayıymış. 9 eksi 9'dan 0 geldi. E şimdi bir sayıyı 0'a bölünce nasıl reel sayı çıksın? Çıkmaz değil mi? Tanımsızsa çıkmaz. Ama belirsizse o belirsizlik giderilir ve sonuçta bir reel sayıya eşit olur. Belirsiz olabilmesi için şartımız ne? 0 bölü 0 olmaz. Yani üst tarafın 0 olmasını istiyoruz. O zaman a kaçtır arkadaşlar? Tabii ki eksi 5'in ta kendisidir. Ve geçtim 32'ye eksi 5 ve 3 dışındaki gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonumuz şu şekilde tanımlanmış buna göre fx'in eksi 5'teki ve 3'teki limit değerlerinin toplamı kaçtır diye soruluyor öncelikle arkadaşlarım şunları hemen çarpanlarına ayırıyorsunuz hiç beklemeden eksi 3'e eksi 3 burası x'e x hocam burası da artı 5'e artı 5 şimdi fx fonksiyonunu baştan yazıyorum fx fonksiyonumuz x eksi 3 çarpı x eksi 3 bölü 2 parantezinde x eksi 3 dedim Artı üst taraf x artı 5 çarpı x artı 5 bölü 3 parantezinde x artı 5 dediniz. Bunu dedik ya. Şimdi ben limitlere bakacağım. Limitlere bakacağım. x eksi 3'leri ve x artı 5'leri götürmemizin bir zararı var mı? Yok. Devam. Eksi 5'teki limitini bulmak için bu fonksiyonda eksi 5'i yerine yazıyoruz. Eksi 5 eksi 3 daha eksi 8 yapar bölü 2 artı. Eksi 5 5 daha 0 yapar 0 bölü 3 0'dır artı. Şimdi 3'teki limitine bakıyorum. 3'ten 3 üç çıktı 0/2 0 yapar. Artı 3'e 5 ekledin 8/3 geldi. Şimdi sıfırları zaten görmeyeceksin. Geriye ne kaldı? 8/3 4 kaldı. Bu da arkadaşlarım 8/3 eksi 12/3'e eşittir ve tabii ki bu da -4/3'ün ta kendisidir. O halde cevabımız da budur diyeceğiz. Evet. Güzel. Vallaha hoş. 33. soru. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. fx eşittir. 4x 2 fonksiyonu için. f'in tersi demiş. f'in tersini nasıl buluyoruz? Karşıya attınız. x artı 2. Ve x yalnız bırakmak için de 4'e böldünüz. f'in tersi bu. f2x nedir arkadaşlar? x gördüğünüz yere 2x yazın. 4 kere 2x. 8x eksi 2. x gördüğümüz yere ne yazacakmışız? 1. Hadi yazalım. 1 artı 2 3 bölü 4. Bölü 8 kere 1. 8 2 çıkardım 6. 3 bölü 4 ile... 1 bölü 6'yı çarp demiş. Çarparsanız 3 bölü 24 gelir. Bu da 1 bölü 8'in ta kendisidir. Evet. 33. örneğimizi 33. sorumuzu da bitirdik. Artık son sayfadayız. Ve sağ üst tarafta arkadaşlarım 34. örneğimizdeyiz. Analitik geometri başlangıcındayız. A noktası var. 2ye M noktası. 3x-2-5-0 doğrusunun x-y-0 doğrusuna göre simetri üzerinde bulunuyor. Buna göre M kaçtır diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlarım ben bir noktanın x'e e y noktasının örnek veriyorum. x artı y eşittir 0 doğrusu ne demektir? x'i karşıya atarsanız y eşittir eksi x doğrusudur. Ben bunun y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğini almak istiyorsam ne yapıyordum? Hem absist ordinatın yerini değiştiriyorum. Hem de sevgili arkadaşlarım işaretlerini değiştiriyorum. İşte bunun simetriği bu. Peki hala, o zaman şu doğrusuna göre simetri demiş ya. O halde ben burada x gördüğüm yere demek ki eksi y yazacakmışım. Bakın yazalım 3 kere eksi y. Eksi 3y. x gördüm, e, Burada y gördüğüm yerlerde eksi 2 yazacakmışım. Eksi 2 kere eksi x artı 2x yapar. Artı bir de 5'imiz var. Eşittir 0 dedik arkadaşlar. Tamam. Ve ne demiş? 2 m noktası sevgili arkadaşlarım. Bu noktanın bu noktaya göre simetri üzerinde bulunuyor. E bakın simetriyi aldım. Şimdi bu noktada demek ki bunun üzerindeymiş. O halde arkadaşlarım nokta denklemi sağlar diyoruz. Yani x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Y gördüğümüz yere m yazıyoruz. Eksi 3m artı 2 kere 2 4. Artı 5 eşittir sıfırsa, burada 3m eşittir 9'dur. Ve m sorulmuştu bize. m sayısı 3'ün ta kendisidir diyoruz. 35. örneğimiz. Dik koordinat düzleminde bir m y n noktası var. Ve y eşittir x doğrusuna göre simetri. Şimdi bak ben bu m y n noktasının sevgili arkadaşlarım y eşittir x doğrusuna göre simetriyi alacaksam bunlar sadece absiste ordinat yer değiştiriyordur. n m oluyor. Doğrusuna göre simetriyi x eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetriyle aynı noktaymış. Şimdi bakın bu m'ye n noktasının ben x eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetriyle alacaksam ne yapıyordum? Şunu 2 ile çarpıyorum arkadaşlar ve bunun 2 katından m'yi çıkarıyorum. Eksi 2 eksi m'ye n oluyor. E şimdi aynı noktalarsa demek ki bu noktalar birbirine eşit kardeşim. Yani n eşittir eksi 2 eksi m diyorum. Buradan m artı n eksi 2 gelir bu cepte. Ve m'nin de n'ye eşit olduğunu görüyorsunuz. Burada. n'ye eşitse m gördüğüm yere n ye yazdım. 2 n'ye eşittir. Eksi 2'den n eşittir. Kaç geldi? Eksi 1. E n'ye eşitse ve bu eksi 1 ise bu da eksi 1'dir. m ile n'yi topla demiş. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı bize eksi 2'yi verecektir diyebiliriz. Ve devam. 36. soru. 4'e eksi 2 noktasının x bölü 2 artı 3 bölü 2 doğrusuna göre simetriği olan b noktasının absesi kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz bakın. Bizim bir doğrumuz var. Bu doğru arkadaşlarım şu. X bölü 2 artı 3 bölü 2. Yani bu doğrunun ismi aslında bakarsanız X artı 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Pekala. Bir de 4'e eksi 2 noktamız var. A noktası 4'e eksi 2. Ve arkadaşlar bunun neye göre simetri soruluyor? Bu doğruya göre simetri soruluyor. Yani karşıda bir yerde çıkacak ve bu da B'ymiş arkadaşlar. Peki bunun buna göre simetri istenmiş. Bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlarım burası neydi? G eşittir x artı 3 bölü 2 idi. Yani aslına bakarsanız bunun üzerinde bir nokta varsa bu noktanın apsisi x ise ordinatı x artı 3 bölü 2 oluyor. x artı 3 bölü 2 oluyor. Pekala. Şimdi ise gelin şunu yapalım. Öncelikle arkadaşlar ben diyorum ki bu noktanın buna göre simetriği nasıl bulunacak? Şimdi sen a'nın bu doğruya göre simetriyi bulurken şunu çektin ya burasının dik olduğunu biliyorsun. Peki ben şu kırmızıyla çizdiğim noktalı noktaları çizdiğim doğrunun eğimini bulabilir miyim? Eğim diyorum bakın. Bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Bunun y'si x artı 3 bölü 2. Bunun y'si hemen bunun y'sini hesaplayalım. Alttakinin bilmiyoruz çünkü. Eksi eksi 2'den artı 2 gelir. Bölü. Bunun x'i apsisi x. Bunun apsisi 4 arkadaşlar. X eksi 4. Eşittir diyorum. Eşittir. Şimdi bu kalsın. Bu bizi eğimi verecek. Peki ben diyorum ki. Şu doğrunun eğimi kaç? Hemen x'in kat bakıyorsun. 1 bölü 2. Bak şimdi bunun eğimi 1 bölü 2 ise. E bunlar da dikse, ortogonalse. 2 ta e tane doğru var. X'i birbirine dik. Eğimleri çarpımı kaçtır? X'i 1'dir. O halde bunun eğimi 1 bölü 2 ise. işte bunun eğiminin 2 olması şart. İçler dışarı yapalım. X artı 3 bölü 2'ye 2 eklerseniz arkadaşlarım. X artı 7 bölü 2 gelir. Eşittir. Eksi 2 ile bunu çarparsanız Eksi 2x artı 8 gelir 2 ile de burayı çarpın x artı 7 eşittir Eksi 4x artı 16 olacaktır arkadaşlar Eksi 4x'i bu tarafa attım 5x 7'yi karşıya attım Burası da ne geldi? 9 Demek ki x kaçmış? 9 bölü 5'miş Şimdi bakın Ben şu kısmın 9 bölü 5 olduğunu buldum Şu noktanın 9 bölü 5 olduğunu buldum 9 bölü 5 artı 3 bölü 2'ymiş bak burası da 9 bölü 5 artı 3 bölü 2'ymiş Bu da sevgili arkadaşlar 3 kere 5 15 9 eklediniz 24 oldu 24 bölü 5 bölü 2'ten 24 bölü 10 geldi arkadaşlar Burası da tamam mı 24 bölü 10 Bu noktayı biliyoruz aslında şimdi şunu yapacağız Noktanın noktaya göre simetrini bulacağız tamam mı Peki ama sadece apsis gerekiyor bize apsisi bulabilmek için de şunu yapacağız 4' ile bunun apsisini a dersem küçük a diyelim 4 ile a'yı toplayıp 2'ye bölünce 9 bölü 5 gelmesi gerekiyor. 4 ile a'yı topladığım 2'ye böldüm. 9 bölü 5 gelmesi gerekiyorsa içler dışlar şimdi. 20 artı 5a eşittir 18 ise 5a eşittir eksi 2'dir. Ve a eşittir eksi 2 bölü 5 gelecektir sevgili gençler. Buradaki noktamızın apsisi 37. ve son örneğimiz okul müdürümüze de teşekkür ederiz. <gülüyor> 5 x 4 y eksi 20 0 doğrusunun a 4'e 2 noktasına göre simetri olan doğrunun denklemi. Şimdi bir tane doğru var. Doğrunun doğruya göre simetri isteniyor. Bak şu bir doğru. Biraz şöyle yatay çizdim eğimi çizdim. Şu nokta bu doğrunun bu noktaya göre simetri isteniyor. Şimdi o halde tabii doğal olarak e, şunlar şöyle dik olacak. Değil mi? Buraya çekilen her doğru buraya dik olacak. Peki güzel kardeşim hoş güzel de ben bu e, noktaya göre simetriyi nasıl alacağım? Öncelikle şunun ismi neymiş? 5 x 4 y Eksi 20 eşittir sıfırmış bak e, Buradaki alttaki doğrunun da Sen biliyorsun ki e, Eğimleri eşit olacağı için X ve Y'lerin kat aynı olacaktır Yani 5x eksi 4y Buna diyelim ki artı c eşittir sıfır diyelim Ve şu noktadan da Yine bunlara paralel olan Bir doğru daha geçsin istiyorum ben Şu şekilde Tabii ki bunun ismi de ne olacaktır 5x eksi 4y Artı buna da c dedik D diyelim eşittir sıfır Şimdi bak Eğimler eşit olacağı için 5x eksi 4x yedik hepsine. Şimdi iyi dinliyorsun beni. İyi dinliyorsun beni. 4'e 2 noktası. Şurası değil miydi? O zaman bu bunu sağlar ve güzel kardeşim. Hadi x gördüğümüz yere 4, y gördüğümüz yere 2 yazalım. 4 kere 5 20 eksi. 2 kere 4 8 artı d eşittir 0. Yani d kaç geldi arkadaşlarım? Buradan x 12 geldi. Bak burası 12'ymiş. Artık çok basit. Şunu yapıyoruz. Eksi 20'den eksi 12 8 artmış. Eksi 12'den de cy8 artacak. Yani burası kaç olacak? Eksi 4. Demek ki işte bu doğrunun ismi 5x eksi 4y eksi 4 eşittir. 0 doğrusu olacakmış. Sevgili arkadaşlarım cevabımız buydu diyebiliriz. Evet. Gençler tabi yazılı hazırlık çalışmalarıydı. Yazılı hazırlık çalışma sorularıydı. PDF'de çözüm yaparken bir kusurumuz, bir affımız, bir dil sürçmemiz, bir kalem hatamız olduysa Şimdiden affola kusura bakmayın. Bence güzel sorulardı. Tam olarak sizi yazılıya hazırlayacak sorulardı arkadaşlarım. İnşallah yazılılarınızda çok büyük faydası dokunur bu soruların. Ve yazılılarınızda sorularınızı çözerken inşallah benim de sesim sizin kulaklarınızda yankılanır. Umarım diyorum. Çünkü arkadaşlar böyle öğrencilerin yüreklerine, kalplerine, beyinlerine dokunmak benim için çok ama çok değerli. Çünkü bu işin zaten bu yaptığımız işin asıl olayı bu. Ee, öyle abone sayısıymış, beğeni sayısıymış, yorum adediymiş, cartıymış, curtuymuş değil Bu işin önemli olan noktası bu Yani ben bundan inanılmaz büyük keyif alıyorum Böyle hani e, sınavlardan sonra, YKS'den sonra, yazılılardan sonra öğrenciler gelip çok güzel yorumlar yapıyor Ve ben bu yorumlara bayılıyorum Yani efsane güzel yorumlar oluyor Bu da beni inanılmaz derecede mutlu oluyor yani şu videoyu o yorumları görebilmek için çekiyorum desem sanırım biraz hatalı olmuş olur ama sonuç olarak kendimi bu şekilde sevgili arkadaşlarım mutlu hissediyorum. Videoyu çekerken de mutlu oluyorum doğal olarak. Bu enerjim de size yansıyordur umarım. İnşallah yansıtabiliyorumdur. Böylelikle yazılı, yazılı, yazılı hazırlık çalışmamızı da bitirmiş olduk arkadaşlarım 12. sınıf. Zaten artık bir saati devirmişiz. Bir saati devirdik dilim de sürçmeye başladı. Ben gideyim bir çay falan içeyim. Daha 11. sınıfların yazılı hazırlık çalış çalışmasını çekeceğim. 11. sınıf arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Ha bu arada videodan çıkmadan da videoyu beğenip abone olursanız beni daha da mutlu etmiş olursunuz arkadaşlarım. Sonraki yazılıda artık görüşürüz. Hoşça kal, sağlıklı kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutma.